Tek cekedim Gidiyorum Sana sensiz Veda ediyorum Kalbimde Aşkın var Paramparça Gitmeden Özleyeceğim Biliyorum Sırtımda Tek cekedim Sensiz veda ediyorum Kalbimde aşkın var paramparça Gitmeden özleyeceğim biliyorum göze değmezken <Gülüyor> izini buldu hep bu şanssızlık Oh, chances şanssız Gidiyordum Madem ki öldürücü Bu ayrılıklar Nefessiz kalmak gibi Yalnızlıklar Yüz yüzeyken Göz göze Değemezken Bizimi buldu Hep bu Şanssızlıklar Buldu hep bu Şansız.